Arkadaşlar merhaba. Yeni bir haftada yeni bir videoyla karşınızdayım. Şu an e, oyunda Türkiye'de Mersin'de bulunuyoruz. Mersinliğimizden başkent Ankara'ya doğru bir seferimiz olacak. Yaklaşık 442 kilometre bir sefer planlıyoruz. Mersin'imizden çıkacağız. Pozantı, Aksaray ve oradan da başkent Ankara'ya varmış olacağız. Oyun saatiyle 5 saat 45 dakikalık bir e, sefer planlıyoruz. E, bakalım kaç tır Oyun şu an otobüsümüz e, oyunda 11:30'da hareket edecek. Planlamamızı o şekilde yaptık. Bakın otobüsümüz üzerinde 11:30 Ankara diye yazıyor. Otobüsümüz ışık, ışıklarını yakınca. Bu arada otobüsümüz yeni Tourliner e, oyuncuyuz. biz motosisinden. Hakan Terzi arkadaşlarımızın ve ekipleri, ekip, ekibinin yapmış olduğu bir şaheser. Oyunda modun yapılmasında emeği geçenlerden bahsetmek gerekirse projeyi sahiplerin üstlenen oyuncuyuz bir sitesi. Modeli İsmail Arslan, Helvet'e ve Sçs Software yapmış. Konvertini Emir Bardakçı arkadaşımız yapmış. En son konvertini Artin Kazancıyan arkadaşımız yapmış. Oyun, arabamızın dashboardunu Mert İptaş arkadaşımız tabii ki el atmış. Bütün e, skinler ve kaplamalarda Abdullah Zengin arkadaşımız elinden geçmiş. Fizikler ve F-Mod sesleriyle de Harun Aras arkadaşımız ilgi almış. Bütün arkadaşlar emekleri için teşekkür ediyoruz. Şimdi otobüsümüze şöyle dıştan size bir göstermek istiyorum. E, kapılarımız... Bagajımız, ondan sonra bagaj içi eşyalarımız, bunların hepsi ee, gördüğünüz gibi yapılmış, düşünülmüş piyakalımız, e, ön tabelalarımız, harika bir görsel şölen var burada. E, arka tarafta rocking gearimiz, e, daha çok 403 modelinde görmeye alışkınız tabii ki. Ve arka camda yine Topcan skin logomuz. Şimdi otobüsümüzü çalıştıralım bir sesini duyalım. Ondan sonra şöyle biraz önden çekeceğim. Efendim, sesin kalitesini görüyorsunuz değil mi? Kornamız. Sinyallerimizi de yakalım. Şu an park ampelerimiz yanıyor. Farlarımızı yakacağız, uzunlarımız. Yani gerçekten harika bir mod görünüyor. Otobüsümüzün içine geçelim. İçinden size şu kabini göstermek istiyorum. Şu an kapılarımız ve bagajlarımız açık olduğu için ee, gösterge panelinde bunlarla ilgili uyarı yanıyor yanıyor. E, bagajı kapattığımızda şöyle kapatalım. kapalı kapıları kapatalım d kapı bunu kapa kapandı söndü hang tu at arabanın dış kabirinden tekrar şeye bakalım bakın tek tuş açılıyor tek tuşla kapanıyor kapılarımız tekrar kez aynı şekilde birbirimizi tekrar bakalım bakın açılınca bütün uyarı çıkar yanıyor kapımızı kapatıyorum sönecek kapılarımız bakın ışıklar sondan bagaj kapatınca bakın bagaj kapını yaşam <gülüyor> ve kapandı gördüğünüz gibi Kornamız vesaire her şey harika. Evet arkadaşlar yavaştan. Ee, Özür dilerim kabin ışığını da göstermemem size. Şu an ben kabin ışığını kırmızı olarak ayarladım. Bakın kapandı. Ve bastım aşağıda. Bu yanık da Çok güzel bir ortam olacak. Ee, gece seferlerinde çok güzel görünüyor. Tamam tekrar sürüş konumuza getirelim. Ee, şu an Mersin'den, Mersin Liman'dan e, hareket ediyorum. Mersin'de e, otogar koymamışlar. Bu harita yapan arkadaşlar. O yüzden biz normal seferimize Mersin Otogar'dan, e, özür diliyorum, Mersin Liman'dan devam ediyoruz. Şu an hafif yağmur, yağmur batıştırıyor. Söyceğimizi açalım. Evet, yaklaşık oyun saatiyle 11.30 daha gidecekti ama anlatımdan dolayı saat şu an 11.40. E şu an Ankara seferimiz başlamış bulunmakta. Solda kalın ve sonra düz devam edin. düz ilerleyip Mersin normalde güneşli ama biz bize bu sefer yine yağmurlu denk geldi. Oyunda e, görüntü paketi olarak Naturalix'i kullanıyorum. Bilginiz olsun. E bunlar indirme linklerine e, web sitemiz Solda video açıklamasından ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda şu an kullandığımız Tourliner otobüsümüzün de, de e, indirme linklerine yine e, oyuncu sitesinin web sitesi adresini e, video açıklamasına koydum. Oradan ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet şu an Mersin çevre yolundan Pozantı ayrımına doğru gidiyoruz. Yağmur yağmuru kesecek mi? Karadeniz'de de yağmurda oynamıştık. Önümüzde 403. Farlarımızı açalım. Mehmet otobüsün sağ tarafı yakıt alıyordu. Ve buradan mutlaka sağ döneceğiz. Ne Düz gidiyormuşuz. Ankara Konya, Konya tarafı dönüyor. Ve sonra sağdan çıkın. Sağ çıkışı kullanın. Bağlantı yolundan devam ediyoruz. Bu yoldan itibar edeceğim. Daha önce hiç kullanmadım. E, realde çok kullandım ama bakın sağ tarafta incir satanları bile yapmışlar. Çok güzel bir ayrıntı. Özlem Diyarbakır sağımızda. Yani 403 modeliyle. Bunlar da tabii artık ne hani sev kalmadı ama oyunda kendi otobüslerimiz olduğu için. Pozant'ıya doğru devam ediyoruz Torosları çıkıyoruz Yerler oldukça kaygan Yağmurdan dolayı Otobüs hemen bariyerlere doğru hareket ediyor. Geçen sürdüğümüzde buralarda bakalım kar olacak mı? Oyunda Kontrollen pozantının tepeye çıktık. Şimdi aşağı doğru başlıyoruz. Hızlı, hızlı kontrol altına atalım. Virajlar o keskin olmuş. hızla gitmiyoruz ama şimdi tüneller iki başladı anladığım kadarıyla 40 geçit çakıt tünelleri arka arkaya bakalım kaç tane tünel yapmışlar tüneller viyadükler 1 2 bitti. Sağ çıkışı kullanın. Eminlik gişelerine doğru ayrılıyoruz. Yine keskin bir virajımız. Evet, şu an Eminlik gişelerden çıkacağız. Otobüs 7 Euro geçiş parası dedik. Bir çok rahat geçiyor otobüs. Bazı otobüsler takılıyor ama bizim bu otobüsümüz gayet güzel bir şekilde geçişini tamamladı. Evet şu an Aksaray'a doğru otobandan çıktık ve devam ediyoruz. Arabaya daha var. Ulu Kışlı, Adana, Karaman, Konya, Niğde, Akçaray. Evet, biz buradan sağa döneceğiz. Bakalım inşallah. Sağa Gazaya el vermeden yolda aç buradan. solumuzdan geçti. Şu an, Aksarayadan Aksaray Ulukışla arasındaki normal yola çıktık. Normalde bir yol iki artı iki zaten. artarda bir ufak bir duruş yapacağım. Hava durumuna ufak bir ayarlayacağız. Burayı da Evet. Yağmur durmadı. Dur yağmur. Kola güneşli olsun istiyorum. Dur mu durmuyor? Demek ki yağmur olacak. Sağ tarafta arkadaşlar Hasan Dağı arkadaşlar onu da ihmal etmemişler volkanik yanardağı Aksaray'daki yolun sağında kalıyordu ona kadar düşürmüşler sağ olsunlar unutmamışlar Yağmurdan göz göz görmeyordukları bu olsa gerek herhalde. Öndeki arabaların yoldan kaldıkları sudan dolayı görüş mesafemiz oldukça düşmüş durumda. Sağ işe geçelim geçelim. Evet, şu an Aksaray'a doğru. Seferimiz devam ediyor. Yaklaşmayı sürdürüyoruz. Turliner otobüsümüzle birlikte. biraz açık tutmaya çalışıyorum ki arabalardan gelen yağmur damlaları görüşümüzü bozmasın diye e şu an Aksaray'ın içine doğru giriyoruz. sol tarafta Mercedes'in e, Aksaray'a girenler bilir Mercedes'in tarafından gelirken Sol tarafta Mercedes'in fabrikası var yine aynı şekilde Mercedes'in ilk servisini yapmışlar arkadaşlarımız ama Döner karşıtta ilk çıkışı yapıyor. Onu da atlamamışlar. Aslında bu ilk servis sağ tarafta ama fabrika sol tarafta sağ tarafta ilk servis var yol üzerinde. Sağa döneceğiz buradan. Aynen. Sarayın içerisindeyiz. Bu üst keçi dalı Tam ağaç tesislerine gelmeden önceki kavşak. Çok fırtınalı bir şov ya. Kendimi oynanak şuna ama bizi fırtına fırtına ya. sürüklüyor normalde bu kavşağa geçince sağ tarafta dinleme tesisleri var ve tesisleri ondan sonra Şerif ve Koçisar'a doğru yol ilerliyor Aksaray'ın çıkışı zaten Evet şu an Aksaray'da çıktık. Yavaş yavaş Şerif Koç bu tane olmayacak oyunda ama e, Ankara'ya doğru devam ediyoruz. 11:30'da dakika ettik, oyun 5 saat 45 dakika gösteriyordu. Yaklaşık e, oyun saati de 17-17.30 arasında orada olmayı planlıyorum. Trafiğin tabi yoğunluğuna göre bu değişecek. Evet, önümüzde bir tane Mercedes Benz Travego var. Cideliler dur. Biz hızımızı biraz artırdık. Ankara'da açlı otogar yok. Yani Ankara'ya da gar yapmamışlar. O yüzden Ankara'dan yine serviste bırakacağız oyunu. İnşallah oyun yapan arkadaşlarımız ilerleten arkadaşlarımız şeyi koyarlar. Buralara garajları. Evet şu an bir yerleşim yerine gidiyoruz. Burası da e, Tahminci şerifli koçlar olarak arkadaşlarım yapıyorlar tabiplar yok ama e, şeyde başka. Şimdiki çıkışa kurdum. Yer kalmayacaktım. Ne varmış? Evet deniyor koçlar yazmışlar. Ben giriş tabelasını görmedim ama çıkış tabelasını gördük. Şerifli koçlarmış orası. Kazım'a selam Evet yağmur peşimize hiç bırakmadı. Mersin'den çıktığımızdan beri yaklaşık beş buçuk saat olmuş Mersin'den çıkalı oyun saatiyle. 11 11.30 civarında 5 saat civarında olmuş. Yağmur hiç bırakmadı bizi. Yağmurlu istek kaldı yine. Karadeniz seferinden sonra yine yağmurlu olarak devam ediyoruz. Tabi silecek otobüsümüzün silecekleri çalıştığı için hiçbir sıkıntı yok. Şimdi Kuluma kasa doğru devam ediyoruz. Birazdan Kuluma kasa gireceğiz. Ge Sol tarafta muhtemelen Tuz Gölü'nü de rastlayabiliriz. Ya da belki de geçmişizdir. Tam Şerif-Koçsel civarındaydı orası. bir sağ yaptı, bir sol yaptı. Bir sağ, bir sol. Kamyoncu da gidiyor. Çart diyerimize kırdı yine. Ha, bu sefer aloktan çarpmadık. bir yol çalışması var. Gölbaşı, Ankara istamımız. Kırıkkale, Karak keçili. Ambulans kolu makas diye düşünüyorum. Oyunda yaptıkları. Konya'da ayırmamışlar ama Adana, Aksaray, Konya, Kulu. Evet, Kulu makası burası. Şu kamyonu bir geçeyim. Tırı. Sağ sol zikzak yapmamı. dedim. kaydırdık. Bu sefer olmadı. Bu sefer kurtaramadık. Bir sektik, iki sektik ama en sonunda vurduk. Virajı biraz sert girdik. Bu yoldan önce hiç kullanmadığım için oyunda bu kadar sert virajlar olacağını düşünmemiştim yerlerinde tabii. zemin da izleyi var. Normalde ben güneşli havada yapmayı planlıyordum ama ee, tam videoya başladım yağmur başladı ve şu an aralıksız olarak devam ediyor. Şu an göl başına doğru yaklaşıyoruz. Ankara gölbaşı. Mesafeyi biraz arttıralım. Evet şu an Ankara Gölbaşı'dan giriş yapıyoruz. Döner Kavşak'ta ikinci çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı kullanım. Evet, Ankara merkeze doğru devam ediyoruz. Diyan son sürat. Devam ediyor. Düz ilerleyin. Ankara'ya giriş yaptık. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Lamlardan sağa döneceğiz. Şimdi bir daha göstereyim size. 5 düşüş oldu. Ankara merkez biraz kastı bize. Ankara'da bozulum. Ve sonra kamyon satışını koymuşlar. Otogarımız tabi ki burada yok. O yüzden migram böyle İyi yapmak bir sefer zorunda kalıyoruz. Airframe'i çektik, kabin ışığımızı kapatalım, kapılarımızı açalım. <Gülüyor> bagajımızı açalım. Bıdık, dışarıdan göstermek istiyorum. Fatihini biraz değiştireceğim. baydınlandı tabi değiştirince işin rengi değişti bagajlarımız kapası dolu otobüsümüz gerçekten on numara 4 de yakalım oyuncu üstündeki arkadaşlarımıza videonun başında Hakan Terzi ve ekibine e, teşekkür edilecek. <Gülüyor> Tekrar bu huzurlu olmanızda teşekkürlerimi etmek istiyorum. E, oyundan Ankara'dan, şey, Mersin'den Ankara'ya gel geldik. E, i̇ki ilde de otogar olmadığı için e, Mersin Limanı'ndan başlayıp seferimize e, Ankara'da bir yetkili serviste e, seferimizi tamladık. E, oyun saati olarak yaklaşık buçuk saat civarında süren bir sefer oldu beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim bundan sonraki videomda muhtemelen Ankara'dan yine hareket edeceğiz ee, Astor Turizm ile birlikte Urfa, Diyarbakır, Hakkari e, bu civarlarda bir sefer planlıyorum biraz yine doğuya doğru yöneleceğiz. daha sonra tekrar İstanbul'un merkeze doğru e, bir sefer planlıyoruz hangi ilimiz alacak tabi bunu bilmiyorum ee, yine Mersin tarafından hareket ederiz yoksa Antalya'dan sahil altından mı çıkarız bunu bilmiyorum İlerleyen günlerde buna karar vereceğiz ama sıradaki videomuz Ankara'dan Urfa'ya olacak Astor turizm kaplamasıyla yine, yine yeni yapılanla hareket edeceğiz ee, Bu güzel otobüsü bizlere Armanetikler için arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum Herkese iyi seyirler, İyi akşamlar diliyorum